Selamünaleyküm aleyküm birader, aleyküm selam. <Gülüyor> Alo ha, Sonunda açtın ya ne oldu Ben bu adamı indirdim Eyvallah Sıradaki görev ne? Sıradaki görev Sen biraz dinlen sonra söylerim Ya sen söyle görev Da oğlum sen manyak mısın Elimdesin ruhsasın mısın da Ya tamam, biraz dinlen Görevi söyleyeceğim Senin ben Söyle lan görevi Lan sakin ol ya ben niye sinirleniyorsun arkadaş Allah Allah ya Cık. bak eğer ben kötü biri olsaydım sana sence şimdiye kadar bin defa kafana sıkmıştım kaç kere küfür ettin lan bana ha? kaç kere anama bacama küfür ettin lan bir şey dedim mi he demedin lan he eğer ben psikopatın kötü adamın dibi olsaydım 40 kere senin kafana sıkmıştın ee ben de sana bir şey diyeceğim eğer bu işin içinden bir şey çıkarsa seni öldürürüm eğer beni kandırıyorsan seni öldürürüm anladın mı merak etme bana güvenebilirsin inşallah kapattı <gülüyor> lalemeye bak bak gerizekâ bu ne anasını satayım gethasan alex mi oynuyuz zaten harbi şehirde gethasan alexe benziyor lan Oğlum, nereye geldin lan Bugün nereye getirdik biz şu an Ankara'dayız hem lan, he, Ankara'dayız lan, vuru vuru. Lan benim de kafa, çok güzel oluyor. Lan Ankara'yı yeteri kadar neyse benzetmekti. Nasıl bir kafa ben onu anlamıyorum ya. Oğlum ben ne kadar çok boş konuştuğumu, kendi kendime niye konuşuyorum lan ben? Ulan nasıl bir şeydir ya? Alamış ıldırtılar, kendi kendime konuşuyorum. Bak kendi kendime konuşuyorum. Ulan bu yol kapalıymış hay bu yolu yapanım ben. Tanrısına tamam, esse söylemeyeceğim. Ula oğlum bu bunun sonu niye kapatıyorsun ya? Ne güzel gidiyor işte caddede. Gerecek ya. Yemin ediyorum bu müteahhitleri bulacaksın, indireceksin abicim. Bu Lo, selamle kümleler, kümle selam. Sana şimdi bir oduru soracağım Sen kimsin lan? Görünce hatırlarsın. Sen kimsin lan? La bu ne? A Durmadan kapatıp duruyorlar ya. La bu nasıl saygısızlıktır? İlk önce bir karşıdaki lafı tamamlasın Ondan sonra Telefonu kapatacaksan kapat ya Allah Allah ya. Neyse dur nerede beklesem Şurada şunun mesaj yapmasını bekleyin Anca atar zaten Lağolum Ya sen çay yapmayı bilmiyorsan Çay yapma ya Diğer ikiz kardeşlerinin yapsın Üç kardeşsin. Gerçi üçünüzde yapmayı bilmiyorsunuz. Lan üçüsünüz, üçünüzde yapmayı bilmiyorsunuz. Hadi git bana bir çay yap. Patron, çay bitmiş. La nasıl çay biter? He? Bu. Mekanda her şey biter. Koşuyor biter, bomba biter, bilmem ne biter. Ama çay bitmemeli ya. Git al çabuk. Git al. Tamam patron, gidiyorum. Hadi bak hala yüzüme bak. Hala yüzüme bak. Başka neden? Tamam He şu bize söyle Üşümüz var He tamam Mekan basmaya gideceğiz Tamam Hadi, hadi, hadi o zaman Hala bir bakıyor Gelecek zekalı Anam söz geldi Dur bakayım hele Şehirdeki <gülüyor> Otağ geneliğe gel Bekliyorum Emir, emir kipiyle konuşmuş biri. Sıfatına Şuna bak hele Kim lan bu Neyse Gidip bakayım Şşşt Beni buraya bir çağırdı la He. Bir saniye dur Patronu arayacağız Eh tamam bekliyorum la Ne oluyor lan Cavit değil mi lan o? Heee Cavit Acaba tın ne işi var la burda? Allah Allah. bu ana adamdan gözü şu. La acaba gidip Silahı çıkarsam mı? Neyse ne hal varsa görsün ya. Zaten ben ne konuşmuyor, boş ver. Kendi halleder o kadar çatışmaya girmiş kurtulmuş bu çatışmadan mı kurtulamayacağım geri dön ya geri dön evet tamam gelsin mi tamam geç eyvallah kolay gelsin sağol bilader silah burada değil mi yani şarjında var normal olmaz niye çağırdın lan beni hoş geldin oğlum senin babanın babam